Merhaba sevgili webtekno takipçileri bu videomuzda sizlerle birlikte internete 50 kuruşa satılıp içinden 200 TL'lik oyun çıkabileceği iddia edilen sim Keylerden tam 50 tane alıp deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben direkt açtım siteyi Şu an siz siteyi görmüyorsunuz Hani çünkü bu tarz durumlarda kimsenin zan altında kalmasını istemiyoruz Burada bir Steam Random Key var Şuna giriyorum Burada Deluxe olanı alacağım ben Bu daha önce incelediğim için hızlı geliyor En az iki tane sipariş verebiliyoruz 2-200 TL aralığında herhangi bir oyun çıkar Hemen teslim edin kod Bundan 50 tane ver bana kardeşim Sepete eklendi Şuradan bir ödeme ekranına gidelim Toplam 25 TL para ödeyeceğiz Şimdi arkadaşlar ben şu ödeme işlemini yapayım Hem de karşı tarafın bize mail atmasını bekleyeceğim Sonra buluşacağız yaklaşık bir 15-10 dakika içerisinde hatta daha bilgisayarın başından kalkmadan keyler bana iletildi 49-50 evet tam 50 tane key teslim edilmiş bize ilk kodla başlıyorum bakalım kaç liralık oyun çıkacak toplamda biz 50 TL harcadık aa şöyle bir durum var arkadaşlar ilk kodumuz patladı ürün zaten alınmış dedi ikinci koda geçiyorum bunu ver aa bir şey geldi rescue elves bir şey diyeceğim az önceki oyun şuydu Red Dead. az önceki kod patlamamış çok bir numara yok benden size söylemesi Bunun Fiyatı da çıkmadı. Neyse bir devam edelim. Üçüncü koddayız şu an. Hadi şöyle büyük bir şey çık ya. Yapıştırdım. Skull Rush. 2.10 TL'lik bir oyun çıktı. Yani şu an diğer oyunların fiyatını görmedim ama bir 2 TL kardayız. Hadi koçum. Star Edmund diye bir oyun geldi. Bu da 2.10 TL. Güzel Allah bereket versin. Bir telsinin 50 kuruşa geldiğini varsayarsak şu an kardayız. Skubus Domination. Bu da 0.99 dolarmış. Tamam ben bunu 2.10 TL'den sayıyorum. Gerçi 1 dolar kaç para ya şu an bilmiyorum. Tamam 2.10'dan saydık gel canımız sağ olsun. Web Spice Purple World çıktı. 4.20 Güzel 2.10 4.20 TL 2.10 TL Bu da 2.10 TL 4.20 TL Buradan bence bize kaçtı 4.20 TL Güzel bir şey çıkmayacak gibi ya Ben umudumu kesmek üzereyim 2.10 TL Neon Hardcore Allah arkadaşlar 8.20 yalnız bu Güzel 2.10 TL Polari diye bir oyun çıktı 2.10 TL Pongol Mobil oyun çıktı Putinized 2.10 TL Dungeons of Kremlin Remastered çıktı İdo oyun bir şey çıktı Dandik bir oyun ya yani 200 TL'lik oyundan hak getir Arkadaşlar, boşuna heveslenmeyin demiyorum en azından finali beklemek istiyorum. Imve yok. Killmonger Bir şey de çıksın be. Bu çıplaklık cinsellik bir şeyler uyarıları verdi. Little People, Proviant. Rod of Danger. Hadi sen çık bari. Hacı niye böyle yapıyorsunuz bana ya. Westland Gossip. Yok. Kaçtan key patladı onu saymadım yalnız ya. Kötü oldu. Complimentary Reviewer Package. Bad Shooter 2. Bu da. Aha ürün zaten alınmış dedi. Bu az önceki aldığımız oyundu. Red Dead Pixelman. Şu kodu da deneyim. Bu da alınmış dedi. Ürün zaten alınmış. Star Advent. Evet bunu da almıştık. O kadar çok key denedik ki sanırım bitti şeyler artık arkadaşlar. Web Spice Purple World çıktı bu da. Bu da 18 Plus çıktı az önce önceki aldığınız oyunlardan. Bu da 33 rounds çıktı. Biraz bekle diyor. Çok girdin diyor. Sakin ol diyor. Yani. Şimdi arkadaşlar hesap değiştirdim çünkü ötekine çok kızdı. Battle of Death. Oo, artık hep aynısın çıkacak ya. Deep Ocean Rush bu da çıktı. Hentai Dance çıktı. Hentai Shooter Christmas Party bu da çıkmıştı. Oo Acı ne olacak ya böyle? Hat hat bu da çıktı. Motion of the heart bu da çıktı. Neon hardcore bu da çıktı. Next and master bu da çıktı. Polaroid bu da çıktı. Aynen bu da çıktı. Üstünde şu Japonca Çince yazı yazan. Yani hangisinde Japonca Çince yazı yazmıyordu da o kısmını sormayacağım. Alayında yazıyordu. Son K arkadaşlar bir tekken yedi. Putinized bu da çıktı. Evet K'lerimiz bitti. Yani 25 TL verdim. Finalde 40 liralık oyun çıktı. Ama bu oyunların hangisi oynanır? Ya bana soracak olsanız hiçbirisi oynanmaz arkadaşlar ama belki böyle indie oyunları çok eski Atari oyunlarını seviyorsanız bu işten karlı çıkma ihtimaliniz var diyorum. E böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Demek ki neymiş yani 50 kuruşluk K alırsan Trerek bir oyun çıkar. Yani 50 kuruş Trerek bu kombinasyonda sağladığıma göre artık videoyu bitirebilirim. Bu videomuzda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi sim üzerinde ucuz atılan random K'lardan 50 tanesini denemiş olduk. Sizlerde videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Veya kafanıza takılan herhangi bir şey bizlere yorum bölümünden sorabilirsiniz.